Bu arada Şahami otomobil işine giriyor zaten. Bunu yok almıştı, şemsiye memsiyeri yapıyorlardı <gülüyor> zaten. Aynen öyle, topun menzilli %25 artacakmış. Evet, şey. çıkmadan menzili attı. attı. Bir de çıksa <gülüyor> ne olacak siz de hesap edin. Herkese merhaba sevgili Teknoloji ko takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji ko Yorum programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da teknoloji gündemini sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. İlk haberimiz Türkiye ile ilgili. Evet Xiaomi Türkiye fabrikasını sonunda açtı. açtı. Bizi Xiaomi'yi unuttular bu arada. Yani. Tamam yakışı yok ya. <gülüyor> Aslında yani, yani mail attık falan filan bir şeyler oldu Aynen. ama öyle bir dönme dolap oldu. Biz gidemedik ona yani. Neyse zaten işimiz vardı biraz da. Senin e. özellikle farklı işlerin vardı. Evet Captur onu bahsedeceğiz birazdan. Evet. Fabrika açıldı. İlk üretimde başladı bildiğim kadarıyla. 2009'da giriş seviyesi bir cihaz üretiliyor. Arkadaşlar şu anda Türkiye'de üretilen telefonlar yani tam olarak beklentileri karşılamış değil. Hepsinde bir Mediatek, P35, Yonga seti sevdası anlamadık neden ama hepsi de aynı Yonga seti geliyor yani. Hayır onların galiba bir yönetmenlik var yönetmenin çerçevesinde. Yönetmenlikte P35 mi kullanılır? Hayır hayır evet, P35 <gülüyor> değil ama mesela belli hani atıyorum fiyat e, şeyinde değil, kalması gerekiyor. Bir de fiyatları da düşük değil ki %30 verirler. Bakıyoruz 2600-2700 lira fiyat düşmüşler P35'li telefon. Al işte geçen gün bir tane telefon geldi. Micro 2 var. Yani 2-3 tane kamerası var. Kameraların çözünürlüğüyle leş bilmem yani. Yani onu birazcık bence şöyle. Ya benim hoşuma gitmedi. Hoşuyum şey. Osman beğenmedi bunu tamam. ama ben biraz daha zaman vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani burada zaten ya Türkiye'de verelim, amiral gemisi... Ya verelim verelim de yani. <gülüyor> ya Türkiye'de amiral gemisi üreteceğini düşünüyorum. Ya amiral gemisi üretmesinler abi ama giriş seviyesi yani bu telefonlar ne bileyim Hindistan'a göndersen orada satmaz yani öyle öyleydi. O demiş, kadar belir. Yani. yani bu telefonlar... Ya mikro 2 ne mikro 2 kaldı mı Allah'ını <gülüyor> seversen. Micro USB diyorsun sen, bağlantısına. Ha, Micro 2 ya, hani kalın olan, değil, ince olan ince olan. Ya kalmadı o artık. Yani bütün telefonlarda Type-C gelirken ne bileyim Micro 2'yi orada görmek beni çok şaşırttı. Yani ben biraz daha zaman veriyorum her zamanki pozitifliğimle. Biraz daha zaman verme taraftarıyım. Onun zamanla bakalım göreceğiz sonuçlarını. Bu arada Xiaomi otomobil işine giriyor zaten. Yok almıştı. Şemsiye memsiyede yapıyorlardı <gülüyor> zaten. <gülüyor> Aynen öyle. Otomobil işine giyeceklerini zaten duyurulmuştu. Bu da zaten olarak açıkladılar. Yeni telefon modelleri, işte Mi bir iş ortakları çıkar. var arkadaşlar. 2023 yılında ilk Xiaomi otomobilleri görücüye çıkacakmış. Evet. Muhtemelen bunlar ilk Çin'de çıkar. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi biraz o konuda ben çok emin Bilmiyorum. değilim. Çünkü burada güvenlik şeyleri var arkadaşlar. Türkiye Avrupa'nın güvenlik standartlarını, standartlarını kullanıyor. O yüzden de Çinli otomobiller bu güvenlik standartlarını tam olarak karşılayamıyorlar. Tamam çok ucuzlar, çok güzel eyvallah ama... Hiç söz konusu güvenlik olduğunda işte abi Yunan'ın enkap falan var ya oradan muhtemelen i̇şte bir yıldız bile şimdi onu şu görmek lazım Osman. yani şöyle görmek lazım daha ortada Arabayı bir arabaya şöyle dokunacağım fotoğraf için. içine göstereceğim <gülüyor> Onu görmek lazım. Ben o kadar şey değilim. Bugün baktığında birçok hani bir bilinen markanın otomobili Çin'de çıkıyor. Her Çin'de. zamanki Özgür, Özgür Çetin. Pozitif, pozitif bir... <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben şunu diyorum. Görmeden konuşmuyorum diyorum mesela. Çin'de ne üretti ya? Çin'de üretilen otomobülü. Hayır ya. ya. ya? Birçok... birçok Renault'un şeyi var ya, ya. Elektrikli bir modeli var. Zoya Çin'de, mi? Zoya'nın farklı bir varyasyonu Çin'de. var. Çivisi de değil hayır başka bir ismi satılıyor da. Kaldık bir veriyorsan. <gülüyor> hayır biz onu anlatmıştım ben şey videosunda. O o Çin'de üretiliyor mesela. Yani tabii Çin'de, Çin'de üretiliyor. Çin e Avrupa'ya Avrupa gelmiyor. Şimdi şey. ben mesela hani otomobillere bakıyorum. Slovakya ne bileyim işte Almanya, Amerika yok. Abi Çin'de de Slovakya. güzel fabrikalar falan var. Ya, yok yok. Ben yani Çin'de de fabrikalar var Türkiye'ye Türkiye gelmiyor. Abi daha Türkiye'ye gelmedi demek ki. o bu araba Türkiye'ye gelmiyor zaten ama hayır düşündüğüme çalışıyorum ben belli bir kalite standarde oturduktan sonra görelim mesela biz e, ne dedik telefonlarda hani fiyat da ucuzladı eyvallah ucuzladı mı ucuzlamadı söylüyorsun <gülüyor> da yani Çünkü ucuzlamadı hani teorikle pratik biri olmuyor her zaman onu söylüyor ama biz orada yani kendi tahminimizi demedik ki adamlar bize bizde ucuz satacağız dediler evet ama öyle olmadı. saklamazlar yani en azından satacakları buysa bunu satmasalar da olur gibi bir şey Bakalım yani. işte dediğim gibi, bir sonrakilere bakacağız. Onlar da böyle çıkarsa onları da gömeriz fark etmez. Yani, yani gömme değil aslında biz gerçekleri biz söylüyoruz. söylüyoruz yani. Abi, çok iyi bir telefon gelse atıyorum şimdi sallıyorum işte Redmi Note 10 kıvamında bir cihazı şey üretip de 3000 liraya satsalardı derdik ki, ya tamam, tamam güzel işte ucuza sattılar falan evet. filan ama. Yani, Yok satar öyle bir şey olsa yani. düşün ya. Şimdi bir diğer haberimiz yine Türkiye ile ilgili yeni otomobille devam ediyoruz. TOG'un menzili %25 artacakmış. Evet, sürekli. çıkmadan menzili attı. Bir de çıksa <gülüyor> ne olacak siz <gülüyor> de hesap edin. İşte onu görelim falan, bana da aynı şeyi söylüyorum ben. Tabi onu heyecanda bekliyoruz bu arada gerçekten de. 2023'te <gülüyor> çıkacak herhalde o da ya. Yani i̇lk örnekten, muhtemelen Türkiye'nin ilk önce yılına falan. İlk örnekten 2021 sınavı, 2022 başı mı indir yani prototip falan tarzında. Yani şu yani an Prototipler var çıkan, zaten de. Ama o çıkanlar şey değil, öyle olmayabilir yani baba orada. Evet. Dış görünüş muhtemelen aynı olacak yeni bir tasarımcı almayan biliyorsun. Evet. Mercedes Stepway'de çalışan tasarımcılığı yer. Ya makyaj falan da gelecek ya arabaya ilerleyen zamanlarda Evet zamanda, hani o tabii. değişebilir o tasarım. Onun Ama, için de arkadaşlar biraz bekleyin. Ben 2023'ü şu yüzden diyorum hani Türkiye'nin 100. yıl Cumhuriyet'in 100. yıl vesaire. Yani çıkacaksa... O yok yıl o zaman, zaman çıkacak şey. zaten. Ama öncesinde o prototip dediğimiz hani son e, nihai üründen bir önceki seriler çıkacak. Hani o da bir iki tane üretilir hani. Işte fiyatını da olarak. beklemek lazım. Fiyatına yani dair, fiyatını dair fiyatını şu anda evet. e, çok fazla söylenti var. En son Volkswagen CEO'su şey demişti. Hani bunun fiyatı şu andaki normal işte içten yanmalı SUV'ler bile aynı seviyede olacak o demişti. Zaman 400 yani 400-500'den aşağı olmaz yok yani. Yok ya 400-500 ya 300'lüları diyebiliriz mesela. Ama hangi SUV'ler? Mesela B sınıfı dersek tamam eyvallah ama C C sınıfında, c sınıfında mesela Kaşkayn'ın 0'ı ne kadar? 390'larda falan ya. Yani. 300-400 arasında olabilir bence. 400'ü belki bir tık geçebilir. Şu anki fiyat parametreleriyle arkadaşlar, o zaman dolar 10 lira olur, 15 lira olur, o zaman bilemeyiz. Yani 500 de olabilir, onu kestirmek biraz güç. Şimdi yine otomobili devam edelim, Captur geldi. Captur test edecek, B sınıfı bir SUV. Birkaç küsur yayınlanacak. 380 bin liralık fiyatıyla. Bizi bile yordu. Biz yani güzel araba, bildiğin zaman Aa, güzelmiş falan diyorsun, tamam gerçekten iyi araba. Kaç para bu abi ya, 380 Abi ben sağda inerliyorum. <gülüyor> aynen öyle oluyor, aynen öyle oluyor. <gülüyor> Onu da testi yayınlanacak birkaç güne kadar YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ya biz biraz aslında fiyat performans modelleri arıyoruz. Bu Türk kafasıdır belki de. Hani şimdi refah seviyemiz çok yüksek olsa tamam mı? Yani para böyle cebimizden taşıyorsa. Yani Normal 380. Şey olsak, al ya abi. 380 bin falan dersin işte ama. Onu... Konuştuk incelemede de şimdi Norveç'teki adam bunu 20.000 işte oranın bir yani birim falan. Neyse artık Norveç kronu bilmem neyse artık neyse bir bedeli. E sen veriyorsun buna 380.000 TL. 1.000 birim. Yani öyle olunca e, tabii bize koyuyor biraz ister istemez. Hatta geçen işte bir hesap yaptık böyle hani asker ücretli birisi bu arabayı bir almak için kaç yıl çalışması lazım falan gibi. Ya adam 30.000 kazanıyor tamam senede asker ücretli birisi. Sen yani yemese içmese hepsini kenara alsan. 30 bin evi bir on, para alıyor. Onda da geçiyor değil mi? Yani 15, yıla, 15 yıl falan geliyor. 15 yıl abart oldu da e, 12 yıl 12, desek. 13, yıl. 13 yıl falan. Hiçbir şey yemese alabilir yani. Evet. 13 yıl tabi o zamana kadar. Gerçi dolara falan yatırırsa belki parası değer kaybetmez. <gülüyor> ya da bitcoin'e falan. <gülüyor> evet. Gerçi ona da verin geliyormuş arkadaşlar. Evet ona evet, da, da bir olay. Gerçi onu dün Hazine ve Maliye Bakanlığı bir, açıklama, diyeyim, yaptı. bir açıklama yaptı. Aynen. Ee, sabah şey demişlerdi pek çok haber sitesine düştü işte bilgileri istediler para borsasından falan filan gibisinden bazı haberler geldi hani bilgiler dahilinde vergi çıkartılacak gibi bir şeye yorumladılar ama Azne ve Maliye Bakanlığı dedi ki hayır o yüzden istemedik bu kripto paralar üzerinden işte teröre kaynak aktarılıyor vesaire olabilir aynen o yüzden istedik dedik ki çok haklı olabilirler bu konuda yani çünkü e, merkeziyetsiz olduğu için bu parayı herhangi bir yere çekmek çevirmek şu anda çok kolay bir ve de çok Osman, basit. Şöyle bir sorun var orada bence. Mesela şimdi senin hesabına hop devir 50 bin lira para gelsin, sorarlar yani bu nereden geldi diye. Onun yani yani için Maliye'nin bir özel bir işlem yapmasına da gerek yok yani. yani o paranın bir bir şekilde kaynağı, kaynağı işte sorulu soruluyor yani. yani. bu hesabına 1 milyon lira para geldi, bir yerlerde alarm çalıyor zaten. O yüzden. Yani hani... şöyle bir şey yani, e, örneğin bu yasadışı bahis siteleri vesaire var. Biliyorsun abi. Onlardan bile mesela atıyorum senin hesabına para gelse sürekli kazanıyorsun diyelim haftada işte 100'lü geliyor, 200, 200, 200. Banka seni çağırıyor diyor ki, kardeş bu sen bu, bu ne? nereden geliyor, ne tamam? Nereden geliyor bu 100'lük, 100'lük, 100'lük diye diyor ki sonra da sen artık benimle muhatap alma hesaplarını da kapatıyoruz. Masak'a Masak yolluyor seni. Uğraşamayız seninle falan. <gülüyor> Yol <gülüyor> veriyorlar. Belki. Şimdi bir diğer haberimiz şikayetim var, Serimiz devam ediyor biliyorsunuz markaları burada değerlendiriyoruz. Evet, bu alt ikonumuz Türknet arkadaşlar. Türknet, bayağı da bir oluyorum geldi. Vodafone evet. kadar olmasa da. Ya şimdi Modafonla Türknet'i karıştırmak, moda. lezapt sür. Yalnız bu arada Twitter'da da bazı troller de bizim şey işte. En Türk ya Türknet kimden para aldınız falan gibi şeyler gelmiş. Ya, biz kimseden para, para almıyoruz. Yorumları da kendimiz yapmıyoruz. Yani IP evet. adresine kadar hepsi mevcut. Ee, şöyle bir şey, Türknet Twitter'dan biz buradayız falan gibisinden bir şeyler yazmış işte destek ekibi. Her zaman buradayız falan. <gülüyor> Biz de buradayız yani. Hani sizin araya girmenize gerek yok. Bizi sizlerine ulaşır falan gibisinden bir yorum yapmışlar da. Gelen yorumlara ben bakıyorum. Bak karşımıza muhatap yok. Ulaşamıyoruz. <gülüyor> müşteri hizmetleri yok falan. Evet. Yani evet. oradasınız da kimse ulaşamıyormuş. Ulaşamıyormuş demek. Sosyal medyada öyle havalar da gerçek. Yani sosyal medya olurdu. ajansı olsalardı belki tutar daha işte internet sağlayıcısı olunca işte öyle biraz vardır. farklı oluyor. Şimdi son haberimiz de yemek ile ilgili yemek sepeti geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı siber ve saldırıya uğradıklarını duyurmuşlardı. Hatta onunla ilgili bazı iddialar da vardı işte. Ki yemek sepeti şunu açıkladı işte kişilerin isim bilgileri şunlar bunlar filan ele geçirildiğine dair bazı kişiler için evet. açıkladı. Hatta onların dark web'e düştüğüne ilgili bir iddia vardı. Bu henüz onaylanmadı doğrulanmadı. Ama böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bizim önerimiz ki haberinde yaptık haberini de söyledik. Mail adresi vesaire şifreci <gülüyor> değişti. değişti. Yemek sepeti kullanıyorsunuz. Yani şöyle adresi. bir sıkıntı orada. Şimdi mesela atıyorum Özgür Çetin'in bilgileri düştü işte. Özgür Çetin, Özgürce bilmem ne mail. Yani Şifresi 1 2 3 4 5 6. Şimdi ben girdim. Bunu gördüm orada. Denelim senin bütün şeylerini. Evet. Yani mail adresini zaten birçok sitede biliyorsun. Giriş adresi, mail adresi evet. Yani. Evet. Mail adresine girelim bakarım. Aynı şifreyi koymuşum ki çoğu insan koyuyor yani. Koyuyoruz. Evet. Yani çünkü <gülüyor> mecburlar buna abi. Çok fazla şey şifreyi olduğu için. Var, evet. Yani düşünsene her siteye bir Şifre istiyorsun. Ya hayır geçen gün mesela benim eşim söylüyordu işte bir kim artık onu söylemiş bilmiyorum ama işte demiş ki işte hani büyük harf küçük harf kullan işte özel işaretler kullan. Ya dedim şimdi ortalama 100 tane siteye abi iyi olduğunu düşün. Hani günlük olarak kullandığından bahsediyorum. Değil mi? Hadi haftada Her siteye farklı yaşında, bir şey kullansam? Ha, hayda bunun şifresi neydi? Onu mu hatırlayacaksın? Nasıl olacak o işler? Ya yani? O işler biraz öyle olmuyor. Yani. Ama haricinde de siz tabii böyle karmaşık şifreler kullanmaya özen gösterin. Bu tarz Siber saldırı durumlarında da mutlaka ve mutlaka şifrenizi değiştirin arkadaşlar. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Evet, bir teknoloji okuyorum programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine teknoloji gündeminin nabzını tutmaya devam edeceğiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.